Evet gerçliğin gözyaşları. Şimdi 3. ünitemizin konu testindeyiz. Denklemler ünitesinin konu testini çözeceğim arkadaşlarım. Şöyle birinci sorumuzu bir ayarlayalım ve hemen başlayalım dostlar. Bakalım ne diyormuş? Denkleminin gerçel sayılardaki çözüm kümesinin eleman sayısı kaçtır diye bir soru sormuş dostlar. Hemen bakalım ne diyor? Şurayı bir 3 tane çarpım var. sıfır eşit. Tek tek 0 eşit diyorduk arkadaşlar. x üzeri 4 eşittir, eksi 1 olur. Bir çift kuvvet negatif sayıya eşit olmazdı, geçti. Şurayı bir sıfıra eşitleyelim. X eşittir, 2 gelir buradan dostlarım. O halde bu bir dursun. Şurayı sıfıra eşitleyelim. X küp eşittir, eksi 8 gelir. X eşittir, eksi 2 çıkar. Tek kuvvet negatif sayıya eşit olabilirdi. Dolayısıyla bakın kaç tane kökü çıktı? Bir 2, bir eksi 2. 2 tane kökü var. Eleman sayısı 2'dir dedik. Şuna bakalım. Çözüm kümesi aşağıdakilerden hangisidir diye bir soru sormuş bize. Şimdi dostlar isterseniz şöyle yapın. Yine sıfırı deneyin mesela. Hani korsan yöntemi yapın. Sıfır yazıyorsunuz. Sıfır yazdığınızda sağlıyorsa tamamdır diyeceksin. Yoksa ne yapacaktık? Bu denklemi bir düzenleyeceğim ben arkadaşlarım. Bakın şurayı şu ifadeyi iki parantezine alsak. Hatta eksi iki parantezine alsam ben şu kısmı. Şu kısım. 2 parantezinde x kare eksi 4x gelecek. Yani şunun aynısı gelecek. O halde x kare 4x'e x kare 4x'e a desek biz. Burası şöyle bir hal oldu. A kare eksi 2a eksi 15 eşittir 0 haline döndü. Şimdi düzenleyelim bunu çarpanlarına bir ayıralım. 5 ile 3'tür. 5 yapalım. Toplamları eksi 2 olsun. Demek ki a eşittir bir 5 gelecek. a eşittir bir de eksi 3 gelecek. Yani x kare eksi 4x 5 olur. x kare eksi 4x eşittir eksi 3 olur. Buradan da x kare eksi 4x eksi 5 eşittir 0'dır. Hemen burayı bir çarpanlarına ayırayım. 5'e 1 olsun burası arkadaşlarım. Eksi 5 yapalım burayı 2. Çarpımları 5, toplamları 4 oldu. Demek ki x eşittir bir 5 çıkacak. x eşittir bir de 1 gelecek. 1 ile 5 olacakmış yani köklerinin içerisinde. Bakın Adana, Bursa ve Ceyhan gitti. Çünkü 5 yok onlarda. Şurayı çarpanlarına ayıralım şimdi. x kare 4x artı 3 oldu burası. 3'e 1 diye ayırıyorum. Hatta eksi 3'e 1 diye ayırıyorum. X eşittir bir 3 geldi. X eşittir bir de 1 çıktı. 1 ile 3 de olacak. Cevap Edirne'de mevcut arkadaşlar. Geldik 3. sorumuza. Denkleminin çözüm kümesi aşağıdakilerden hangisidir? Bakın burada normalde ne yapacaksınız? X'i bir sıfırdan küçük kabul edip... ...şöyle X küçüktür sıfır deyip... ...bunu bir eksi çıkartacaksınız. Bir de X büyük eşit sıfır deyip... ...bir de artı çıkartıp iki farklı denklemin çözüm kümesini bulacaksınız kardeşlerim. Ama biz ne yapalım? Şıklarımızı tek tek yerine yazalım arkadaşlarım. Daha kolay olsun. Şimdi Adana şıkkında ne var? Eksi 8 var. Bir eksi 8'i yerine yazalım. Eksi 8'in karesi. Ne oldu bu? 64. Eksi eksi 8 dışarıya 8 diye çıktı. Eksi 8'i yazdım. Şuradaki eksiyi buraya koydum. Bir de 56 var. Eşit midir acaba sıfırı? 64'ten 8 çıkınca 56, 56'dan 56 çıkınca da 0 kalıyor. Evet tamam. Eksi 8 olacak o halde köklerimizin içerisinde. Demek ki Bursa ile Ceyhan değil cevabımız. Sonra neyi deneyelim? 7'yi deneyelim arkadaşlarım. Bakın 7 kalabalıkta bir de 7'yi bulmaya çalışalım. 7 yazalım. 7'nin karesi 49. Eksi 7 oldu burası. Eksi 56. Eşit midir 0'a? 49'dan 7 çıktı 42. 42'den 56 çıktı. Eksi 14 oldu. Olmaz. Eksi 14 sıfıra eşit değil. Demek ki 7 olmayacak köklerimin içerisinde. Aha da cevap. Adana geldi bile dostlar Şuna bakalım. Denkleminin gerçel kökü bu denkleminin de bir kökü ise diyor. M kaçtır diye bir soru sormuş bize dostlar. Önce şu yukarıdaki denklemin bir kökünü bulalım. Yani her iki tarafın bir karesini alıyorduk. Hatırlarsanız köklü ifadelerde. Şöyle bir karesini alalım her iki tarafın 4x artı 5 eşittir x kare oldu. Hadi hepsini bu sağ tarafa toplayalım burada sıfır bırakalım. x kare eksi 4x eksi 5 oldu burası. Çarpanlarını ayırıyorum eksi 5'e 1 diye ayırdım. Yani x eşittir ya 5 olacak, x eşittir ya da eksi 1 olacak. Şimdi deneyelim bunları bir de yerine yazalım. 5 yazarsak 5 olur. 20, 25, 5 diye çıkar. Eksi 1 yazarsam 1 olur. Eksi 1'e eşit olur. Eksi 1'e eşit olmayacağından dolayı zaten geçiyoruz. 5'i yazacağız o zaman arkadaşlar. Şimdi 5'i yerine yazarsam 5 bu denklemin de köküymüş. Demek ki bu denklemi de sağlıyor. O halde bu denklemde x gördüğüm yere 5 yazıyorum. 5'in karesi 25 olur. 5 yazarsam 5 oldu burası. Bir de içeriye dağıtalım. 5 m. 5 ile 2'nin çarpımı 10. Artı 4 m. Eşittir 0 gelecek. 25'ten 10 çıktı. 15. 15 burada dursun. 5 m. 4 m daha eksi m. Eksi m'i de bu tarafa attım. Artı m geldi. Evet dördüncü sorumuzun cevabı. Ceyhanmış dedik dostlar. 5 numaraya geçebiliriz gönül rahatlığıyla. Yine bir değişken değiştirme sorusudur kardeşlerim bu. Köplerinin toplamı kaçtır diye bir soru sormuş bize. Hemen ne yapacağız şimdi? Benzer gördüğümüz ifadeye a diyerek başlayacağız. Şimdi bu denklem şöyledir normalde. 2 üzeri x'in karesi. Eksi 5 çarpı 2 üzeri x çarpı 2 üzeri 1 artı 16. O halde ben 250 x görüyorum ortak, a diyorum. a dersek burası a kare. Eksi 5 ile şu 2'yi çarpalım. Eksi 10 çarpı a. Artı bir de 16 var. Eşittir 0 oldu. Şimdi 16'yı çarpanlarına ayıralım. 8 ile 2 olur arkadaşlarım. Eksi 8, eksi 2 diye ayıralım. Toplamları eksi 10'u verdi. Buradan a eşittir ya 8 çıkar, a eşittir ya da 2 çıkar. a'nın 8 olması demek 2 üzeri x'in 8 olması demektir. Yani x eşittir 3 geldi. a'nın 2 olması 2 üzeri x'in 2 olması demektir. Yani x eşittir 1 geldi. 3 3'te de, de 1'in toplamını soruyor. 5 numaralı sorumuzun cevabı da Denizli çıktı. Şuna bakalım. Denkleminin gerçel kökü kaçtır diye bir soru sormuş. Şimdi normal durumda şöyle yapacaktım arkadaşlarım. X kareye a diyerek başlayacaktım. Hatta başladık madem yapalım. Burası a kare olur. Eksi 2 a olur. Eksi 8 eşittir 0. Çarpanlarına ayırıyorum dostlarım. 4'e 2 diye ayıralım. Hatta eksi 4 olsun. Buradan a eşittir ya 4... A eşittir ya da 2 çıktı. A 4 ise x kare 4 demektir. x kare eşittir 4. x eşittir ya 2. x eşittir ya da eksi 2 gelecek kardeşlerim. Ee başka? Şuraya bir bakalım bir de. A neydi? x kare. x kare eşittir 2. x eşittir kök 2. x eşittir eksi kök 2 oldu. Bir de böyle kökleri çıktı kardeşlerim. Gerçel kökü kaçtır diye. Küçük gerçel kökünü soruyor. Eksi 2'yi soruyor yani arkadaşlarım. En küçük kökümüz eksi 2. Cevabımız eksi 2. Normalde korsan yöntemle ne yapacaktım ben? En küçük şıktan başlayacaktım. Eksi 4'ü deneyecektim. Kökü oluyorsa eğer ki tamam en küçüğü budur. Olmuyorsa eksi 2'ye geçecektim. Demek ki Bursa'da bulacakmışız doğru cevabı. Şuna geldik. Denkleminin küçük kökü kaçtır diye soruyor. Bak burada da öyle yapalım hatta. Dediğimiz gibi yapalım. 5'i yazalım. Şuradaki A gördüğümüz yere. Şöyle olur. 2 üzeri. 5 yazarsam karesi 25. 5 yazdım. Artı 15. Eksi 12. Yani 30 40. 40'dan da 12 çıktı. E, 30 28. 2 üzeri 28. Alakası bile yok değil mi? 1 bölü 4 ile. Geçtik. Bu zaten kökü değil. Eksi 2'ye bakıyorum şimdi. 2 üzeri ne olacak diye konuşalım. Eksi 2 yazarsam 2 üzeri 4. Eksi 2 yazdım. Artı 6. Eksi 12. Eşit midir? 1 bölü 4'e diye bakalım şimdi. 4, 6 daha 10. 10'dan 12 çıktı. Eksi 2. 2 üzeri eksi 2. Evet 1 bölü 4 diye bulunur. Demek ki küçük kökü eksi 2'ymiş diyebilirim. 8 numaradayız. Denklemin gerçel köklerinin toplamı kaçtır diye soruyor. Şimdi mecbur kökleri bulacağım burada değil mi arkadaşlarım? Tek tek bulmaya çalışalım köklerini. Bakın ne yapıyorum? Kök x denilen ifadeye a diyorum. Her iki tarafın karesini aldığımda x eşittir a kare geldi. Şimdi x yerine a kare yazıyorum. Eksi 5 çarpı a oluyor burası. Bir de artı 6 var. Eşittir sıfır. Çarpanlarını ayıralım 3 ile 2 hatta eksi 3 ile eksi 2 olsun. Buradan a eşittir ya 3 gelir a eşittir ya da 2 gelir. A neydi? Kök x. Kök x eşittir 3 ise x eşittir 9 geldi. Kök x eşittir 2 ise x eşittir karesini alıyorsun her iki tarafın 4 geldi. Bize de neyi soruyor dostlarım? Köklerinin toplamı 9 ile 4'ün toplamı da 13 yaptı. Dedik. Evet. Devamını alıyorum şimdi bunun. Konu testi 1. Devam ediyor arkadaşlarım. Ne diyormuş? Denklem sistemini sağlayan x, y, z değerleri için çarpımları kaçtır diye bir soru sormuş bize. Şimdi üçlü denklem arkadaşlarım. Ne yapacağız? İkişer ikişer denklemleri alıp yok etme metodu yaparak x, y, z'yi bulmaya çalışacağız dostlarım. Şimdi şöyle bir bakıyorum denklemlere. Var mı hemen böyle bir çırpıda bulabilecekmişiz gibi geliyor mu? Şimdi vaktimiz yok. Çok da uzatmak da istemiyorum. Direkt biz başlayalım arkadaşlarım. Hani bir çırpıda bulabilir miyiz diye düşündüm ama uzatmayalım orayı. Biz şu üstteki iki denklemi bir alalım bakalım. Ve bunları birbirinden çıkartalım dostlarım. xten X çıkarsa 0. 4Y'den 2Y çıkarsa 2Y. 4Z'den 3Z çıkarsa artı z eşittir 17'den de 8'i çıkarttım 9 geldi bakın bir denklem böyle bulduk bile şimdi bir denklem daha bulalım şu en alttakinden en üsttekini çıkartalım şu ikisinden 3 xten x çıktı 2x 2y'den 2y çıktı 0 z'den 3z çıktı eksi 2z eşittir 12'den 8 çıktı 4 hatta bunu da 2'ye bölelim x eksi z eşittir 2. Bakın bu da ikinci dertlerimiz oldu. Şu birinci denklemimizdi. Şimdi hangi ikisini kullanmadık? Şu en alttan ikisini kullanmadık. Bir de bunu kullanalım arkadaşlarım. Bakalım oradan güzel bir şey gelecek mi? Ee, ne gelecek? Toplarsak 4x, 5z, 6y gelecek. Toplamları güzel değil. çıkartalım. 2x eksi 2y. 3z'e gelecek. O zaman biz birini yok edelim kardeşler. Şunu yapalım. Alttakini 4 ile çarparsak 4 ile çarparsak z'ler yok olur. y'leri yok edelim biz. Burayı 2 ile çarpalım. Şu alttakini 2 ile çarpıyorum. Şimdi üsttekini şunu aynen yazayım. x artı 4y artı 4z eşittir 17 diyelim de şu alttakini direkt 2 ile çarpıyorum ben kardeşlerim ne oluyor? 6x 4y 2z eşittir 24 oldu şimdi üsttekinden çıkart, üsttekini çıkartalım 6 xten x çıktı 5x 4y'den 4y çıktı 0 2z'den 4z çıktı eksi 2z eşittir 24'ten de 17 çıktı. 7 kaldı. Bakın x ve z'den oluşan bir denklem. Bir tane de burada vardı kardeşlerim. Şu denklemimiz de vardı. Gelin bu denklemi de buraya getirelim. Ama 2 ile çarpalım hatta bu denklemi. 2x olsun. Eksi 2z olsun. Eşittir 4. Şimdi çıkartalım bunları birbirinden. 5 xten 2x çıktı. 0. Şey ne 0 3x eksi 2 z'den eksi 2 z çıkarsa 0 7'den de 4 çıktı 3 geldi diyebiliriz dostlarım ve x'i bulduk 1 şimdi x 1 ise hemen şurada yerine yazdım 2'yi buraya aldım z'de eksi 1 çıktı tamam z ile bulduk z eksi 1 ise bu tarafa attım 10 2 ye 10 y'de 5 çıktı kardeşim işte hepsini buldum dostlar bize de bunların çarpımını soruyordu. Eksi 1 5 ile çarpılınca 5 geldi 9. sorumuzun cevabı. Geldik 10 numaraya. Denkleminin gerçel köklerinin toplamı kaçtır diye bir soru sormuş bize. Dostum aynı şeydeki gibi kökler toplamını sorduğu zaman eksi b bölü a yapıyorduk ya. 3. dereceden olması seni çok ilgilendirmesin. Eksi b bölü a yani eksi 2'nin eksilisi 2. a'mızda 1 2 bölü 1'den 2 yaptık. Denkleminin gerçel kökü kaçtır diye bir soru sormuş. Bakın bunu normalde şöyle çözecektik biz. 3 üzeri x'e a diyeceğiz. 3 üzeri x'in karesi yani 9 üzeri x'e de a kare diyecektik. Normalde böyle çözecektim bu soruyu. Ama gerçel kökü kaçtır diye soruyor. x yerine 9 yazarak ya da şıkları tek tek deneyerek de bulabilirsiniz. Yani en küçük kök 2 mesela. 2 ile bir başlasak 9'un karesi 81. Eksi 7 çarpı 9 oluyor burası. 63. 81'den 63 çıkınca evet 18 kalıyor. Mesela x eşittir 2ymiş. Yani şanslıyız. Direkt bulduk. Peki normalde ne yapacaktım? 9 üzeri x yerine a kare yazacaktım. Eksi 7 tane a. Eksi 18 eşittir 0 olacaktı burası. Şimdi bunu da 9'a 2 diye çarpanlarına ayıracağım. Hatta eksi 9 diyecektim. Buradan a eşittir. Eşittir ya 9. A eşittir ya da eksi 2 gelecek. A neydi? 3 üzeri x. 3 üzeri x eşittir 9. 3 üzeri x eşittir. Eksi 2 olacaktı. Bakın. 3'ün kaçıncı kuvveti 9'dur? ikinci kuvveti deyip böyle de bulacaktım dostlar Şu 12'ye bakalım. Deklemenin gerçel köklerinin toplamı kaçtır diye bir soru sormuş bize. Şimdi benzer ifadeler var arkadaşlarım. Şu. x bölü x artı 1. Eşittir a olsun. Bu durumda şurası a kare olur. Şurası eksi 3 çarpı a gelir. Eksi 3 a. Eksi 4 eşittir 0. Çarpanlarını ayırıyorum. Eksi 4'e 1 diyorum buraları için. Yani a eşittir ya 4 ya da eksi 1 çekecek Şurayı 4'e eşitlediğimizi düşünün. 4 x artı 4 eşittir x'dir. 3 x eşittir. Eksi 4 olur. X eşittir. Eksi 4 bölü 3. Bak birinci kökünü bulduk. Şimdi burayı bir de neye eşitleyecektik? 1'e. 1'e eşitleyelim. X eşittir. X artı 1 olur kardeşim. Yok. Eksi 1'e eşitleyecektik. Pardon. Eksi 1'e. X eşittir. Eksi x. Eksi 1 olur. 2x eşittir. Eksi 1. X eşittir. Eksi 1 bölü 2 geldi bir de. Eksi 1 bölü 2. Şimdi bu ikisinin toplamını soruyor yani eksi 1/2 ile eksi -4 bölü3'ün toplamı nedir diye de bir soru soruyor bize toplayalım eksi -3 eksi 8 daha eksi-11/6 geldi sorumuzun cevabı Aşağıdakilerden hangisi denkleminin köklerinden biri değildir diye bir soru sormuş bize. Yine bunu arkadaşlarım çarpanlarına ayırarak da bulabiliriz. Şöyle bakın aynı ifade var. Şuna a dersek, hadi bulalım hatta. a kare eksi 3a eksi 4 eşittir 0. Bunu eksi 4'e 1 diye ayırdım. Yani a eşittir bir 4 geldi bir de eksi 1 geldi. a neydi? x kare eksi 5 eşittir bir 4 oldu. Beşi bu tarafa attım. X kare eşittir 9. X eşittir neyin karesi 9? Ya 3'ün ya da eksi 3'ün. Yani 3 ile eksi 3 köklerinden biriymiş arkadaşlarım. Peki başka? Bir de eksi 1'e eşitleyeceğim, değil mi A'yı? Yani X kare eksi 5'i bir de eksi 1'e eşit dedim. O halde X kare eşittir 4 geldi. 2'nin de karesi 4'tür. Eksi 2'nin de. Bunlar da kökü oldu. Demek ki bir kökü değilmiş dedik. Dertleminin gerçel kökü kaçtır? Diye bir soru soruyor bize. Dostum. Yine şıkları deneyerek hangisi sağlıyorsa doğru cevap odur diyebilirsiniz arkadaşlar. Ya da ne yapacağım? Köklü ifadeyi bir tarafta bırakıyordum. 2'yi buraya alalım. X eksi 2 eşittir. Kök içinde 2 x 1 oldu. Şimdi her iki tarafın karesini alalım. Buranın karesi. Birincinin karesi. Birinci ile ikincinin çarpımının iki katı. ikincinin karesi eşittir. 2 x 1 karesini alınca kök kattı düzenleyelim x kare eksi 6x artı 5 eşittir 0 oldu 5'e 1 hatta eksi 5'e eksi 1 diye ayırdım x eşittir ya 5'tir x eşittir ya da 1'dir gerçek köke hangisi var? 5 var 5'i işaretledim dostlar 14. sorumuzun cevabı Edirne geldi dertleminin diyor köklerinin çarpımı kaçtır diye bir soru sormuş bize hemen bakalım dostlar köklerinin çarpımı kaç oluyormuş? E, pay değiştireceğim burada dostlarım ben. Şöyle yapacağım. Şurayı x artı 2 ile çarpacağız. Burayı da x artı 4 ile çarpalım. x artı 5 çarpı x artı 2 olur. Eksi x çarpı x artı 4 olur. Bölüm. Burası da x artı 4 çarpı x artı 2 gelir. Eşittir. Eksi 1 oldu dostlarım. <gülüyor> düzenleyelim şimdi üst tarafı. x kare artı 2x artı 5x artı 10. Buraya yapalım. Eksi x kare eksi 4x geldi burası. Bölü. Şurayı da düzenleyelim hemen. Ee, ne oluyor? x kare artı 2x artı 4x Artı 8 eşittir eksi 1 geldi şimdi şu x kare ile şu x kare gitti 7x 4x çıktı 3x kaldı bir de 10 var başka da bir şey yok zaten 10. böyle burayı düzenleyelim x kare artı 6x artı 8 var eşittir eksi 1 içler dışlar yapıyorum eksi 1 ile burayı çarparsak şurası 3x artı 10 dursun Eksi x kare, eksi 6x, eksi 8 olur burası. Hepsini sol tarafa toplayalım. x kare, bu artı geliyor, 9x oluyor. Bu da artı geliyor, 18 oluyor. Eşittir 0. Denkleminin kökler çarpımı kaçtır diye bir soru sormuştu bize. Şu ifadenin kökler çarpımını nasıl buluyorduk? C bölü a, 18 bölü 1'den 18 diyebiliriz arkadaşlarım. Hiç kökleri bulmaya gerek kalmadı Şuna bakalım. Denkleminin kaç farklı kökü vardır diye bir soru sormuş bize. Şimdi ne yapacağız bunu? Mutlak değer olduğu için bir 1'e eşitleyeceğiz. Bir de eksi 1'e eşitleyeceğiz. 1'e eşitlersek x kare eksi 2x 1 olsa burası. 1'i de bu tarafa atalım. Eksi 8 eşittir 0 olur. Hemen buradan köklerini bulacağız arkadaşlarım. Kaç tane kökü çıkıyormuş? 4 ile 2 diye ayırsak. Eksi 4'e 2 diye ayırsam hatta x bir 4 geliyor bir de eksi 2 geliyor yani iki tane buradan buldum bir kere 2 tane var kafada peki şimdi bir de eksi 1 eşitleyeceğim eksi 1 eşitlersem ne olur şurada yapalım x kare eksi 2x eksi 1 bu tarafa gelirse artı 1 olur eksi 6 eşittir 0 bunu çarpanlarına ayıralım e, çarpanlarına ayırabiliyor muyuz 3'e 2 yok çarpanlarına ayrılmıyor diskriminantına bakalım deltasına B kare eksi 4AC'ye bakalım. B karemiz eksi 2'nin karesi 4. Eksi 4 çarpı A'mız 1. C'miz eksi 6. Ne yapıyor? 24. 4 daha 28. Yani delta 0'dan büyük çıktı. Delta 0'dan büyükse iki farklı kökü de buradan geliyor demektir. Ha, kökleri bulamıyorsunuz ama delta'dan buluruz. Yani köklü bir sayı çıkıyormuş demek ki kökleri. Ee, delta'dan buluruz eğer istersek köklerini ama... Gerek yok. Kaç tane olduğunu soruyor. İki tane de buradan çıktı. Niye? Çünkü delta sıfırdan büyük. Delta sıfırdan büyükse iki kökü var demektir. İki buradan. 2 de buradan geldi. Dört tane kökü varmış diyebiliyorum dostlarım. Evet. Konu testi 1'i de bitirdik arkadaşlarım. Şimdi konu testi 2'ydi. Bir sonraki videoya bırakalım. Hadi görüşürüz dostlar.